Dünyanın en kıymetli madeni nedir? Altın, elmas, petrol, değil. Hepsinden daha kıymetli olan bir maden varsa, o da bor. Paha biçilemez hidrojen pilleri hariç tutulsa bile toplam değeri bir katrilyon dolar olan bu madeni yakından tanımaya hazır mısınız? Bor madeni, sert yapılı ve ısılara karşı dayanıklı olan bir elementtir. Dünya bor rezervlerinin %73'üne sahip olan Türkiye'de, Bilinen bor yatakları Eskişehir Kırka, Kütahya Emet, Balıkesir Bigadiç, Bursa Kesterek'te bulunmaktadır. Üretilmesi, işletilmesi ve pazarlanması görevi Etimaden maden tarafından yürütülmektedir. Bor ürünleri Türkiye'de %36 cam, %31 seramik, %9 temizlik deterjan, %7 tarım, %4 tutkal ve %14 payda diğer alanlarda kullanılmaktadır. Peki, Boru bu kadar kıymetli, bu kadar stratejik kılan nedir? A'dan Z'ye hayatın her alanında kullanılan borun en hayati fonksiyonu enerji sahası. Geleceğin enerjisi, hidrojenin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü yakıt pilleri. Hidrojen enerjisinin yüksek verimle kullanılmasını sağlayan bor, yakıt pillerinin geliştirilmesinde önemli hammadeler arasında. Sodyum bor hidrür elektronik cihazlarda, Taşıtlarda, elektrik ve ısı üretim tesislerinde, askeri ve sivil amaçlı kullanılan yakıt pillerinde sıkça tercih edilen bir ürün. Nükleer uygulamalarda, atom reaktörlerinde borlu çelikler, bor karbürler ve titan bor alaşımları yoğun olarak kullanılmakta. Atom reaktörlerin kontrol sistemleriyle soğutma havuzlarında ve reaktörün alarmla kapatılmasında da bor ve bor ürünleri kullanılmaktadır. Ayrıca nükleer atıkların depolanması işleminde de kolemanit kullanılmaktadır. Füze ve uçuş yakıtlarında bor ve bor ürünleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Özel uygulamalarda yakıt katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Bor ürünleri nanoteknoloji sayesinde özellikle nano kaplamalarda koruyucu ve mukavemeti artırıcı özelliğiyle öne çıkmaktadır. Ayrıca bor ürünleri fiber optik, kozmetik, kauçuk ve plastik sanayisi, Fotoğrafçılık, havai fişek ve benzeri patlayıcı maddeler, petrol boyaları, zımpara ve aşındırıcılar, kompozit malzemeler, manyetik cihazlar, ileri teknoloji araştırmaları ve mumyalama gibi birçok alanda da tercih edilmektedir. Evet, bor zenginiz ama maalesef bor madenini işleyip satmak yerine ağırlıklı olarak rafine edip ham madde şeklinde satıyoruz. Bu sebeple dünyada satılan bor madeninin %95'i bizim, ama karın sadece %5'i bize ait. Eti madenin bor ürünleri satış geliri 2019 yılında 820 milyon dolar olup, ihracat tutarı ise 780 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bor madeni işlendiği zaman bakın hangi fiyatlardan satılıyor. Amorf bor askeri sahada ton fiyatı 2 milyon dolar. Kristalin bor lazer teknolojisinde ton fiyatı 5 milyon dolar. Ferrobor, trafolarda, elektronik cihazlarda ton başı fiyatı 200 bin dolar. Bor triklorür, ton başı fiyatı 63 bin dolar. Sodyum bor hidrür, ton başı fiyatı 46 bin dolar. Çinko borat, tonbaşı başı fiyatı 2500 dolar. Ülkelerin sadece doğalgaz ve petrolde dünya politikalarına yön verdiği düşünüldüğünde, teknolojinin olmazsa olmazı, geleceğin de yakıtı olan bor madeninde, en fazla rezerve sahip olmasına rağmen Türkiye'nin etkisiz eleman olması gerçekten düşündürücüdür. Hidrojen pilleri hariç bor cevherimizin işlenmiş piyasa değeri bir katrilyon dolar olarak hesaplanmaktadır. Hidrojen yakıt pili olarak değerlendirildiğinde değeri hesaplanamayacak kadar büyüktür. Sadece bor değil, tüm madenlerimizde etkili kullanımın ne sonuçlar çıkarabileceğini öğrenmek isteyenler, Profesör Doktor Haydarbaş'ın milli ekonomi modelini inceleyebilirler.